Bu hafta çok ilginç bir soru gelmiş. Psikolojik yönden sağlıklı bir toplum olma nasıl sağlanabilir? Vatandaş, siyasetçi ve kurumlara düşen görev ve sorumluluklar nelerdir? Buna benzeyen sorular daha önce de cevapladık hatırladığım kadarıyla. Fakat bu kez de başka bir açıdan sorulmuş aynı soru. Bir kere psikolojik olarak sağlıklı olmak ne demek? Sağlık hali genel olarak bir e, yani vücudumuzun ruhsal ve bedensel açıdan genel olarak e, tam bir sıhhat içerisinde, rahatlık içerisinde olması hastalıklardan uzakta olması halidir. E, psikolojik yönden sıhhatte e, en azından psikiyatrik hastalıklardan uzak olma hali olarak nitelendirilebilir. Bununla birlikte bu sadece e, mutluluk ya da huzur anlamına. Gelmiyor. Daha doğrusu mutluluk ve huzur psikolojik yönden sağlığın daha üst şekilleri gibi düşünüyoruz. Veya bazen insan hasta olduğu halde bile huzur ve huzurlu ve mutlu olabilir. Bunlar kavramların birbiriyle karışmamasında fayda var. Ama gerçekten temel ilkeler yani hayata bakışla ilgili e, sağlıklı bir yöntem geliştirirsek e, çoğu zaman Hayatta daha kolay baş edebildiğimizi söyleyebilirim. Yani üzerimize fazladan sorumluluklar almamak mesela. Ön yargılarla bakmamak mesela. Kişiler arası ilişkilerde alınganlık göstermemek, kişiselleştirmemek ilişkiyi olan biten şeylerin hani bize karşı, özellikle bizimle ilgili olarak yapıldığını düşünmemek, şahsileştirmeden olayı anlamaya çalışmak. Diğer yandan herhangi bir şeyi varsaymam. Yani e, tabii ilişkileri tahlil etmek için fikir yürütürüz. E, karşıdakinin veya başkalarının bizimle ilgili e, ne yaptıkları, ne yapabilecekleri hususunda bazı varsayımlarda bulunuruz. ama bu varsayımları abartılı bir biçimde yaparsak e, o, o zaman olmadık sonuçlara ulaşabiliriz ve o olmadık sonuçların da bizim için maliyeti olur. Hiç şüphesiz kurduğumuz cümleleri dikkatle kurmak çünkü söz bir şekilde büyüdür ve e, insana yön gösterir, bir telkin değeri vardır. Dolayısıyla kendimize olmadık hedefler tayin edecek şekilde e, çok, e, ne diyelim, yüklü cümleler kurmadan hayatımızı sürdürmek lazım. Aynı zamanda böyle beddua edip, kahredip, insanları da ağır yük altında bırakacak veya bizi de ağır yük altında bırakacak. Onlara beddua ederken, kahrederken yaşadığımız sıkıntıları da birer iz olarak zihnimize yazacak şekilde Davranmamakta fayda var. Bir de yapabileceğimiz şeyleri e, hayatta e, söz vermemiz veya onunla ilgili sorumluluk almamız lazım. Hani Birçok insan söylüyor, hayır demeyi başarabilmek nasıl olacak vesaire. Yani o yüzden yapabileceğimizin en iyisini yapmak bir e, hayat hedefi olmalı. Yani yapabileceğimizden daha fazla sorumluluk yüklenmemek de önemli bir hayat hedefi olmalı diye düşünüyorum. Burada yapabileceğimizin en iyisini yapmak, çok şey yapmak anlamında değil. Aksine yapabileceğimiz sınırlarda sorumluluk almak. Daha fazlasını asla yüklenmemek anlamında. Bu görüşleri ben e, Don Miguel Ruiz'in Dört Anlaşma kitabından alıyorum. Kendisi psikiyatrist değil ama bu görüşler oldukça değerli. Aslında birer bilinçsel davranışçı Psikoterapi ilkesi iyi bir duruyor bunlar. Fakat genel sağlığa da, genel psikolojik sağlığa da katkı getirecek şeyler. Bunun üzerine söyleyeceklerim var. Mesela uyku düzenine mutlaka çok dikkat etmemiz lazım. Yani, yani insanların ortalama günde 7 ila 9 saat uyuması gerekir. Uykuyu ne 7 saatin altına düşürmek ne de 9 saatin üzerine çıkarmak iyi olmaz. Psikolojik sağlığımızı bozarız. Ee, ve düzenli uyumamız lazım. Yani gece saat 11'i geçirmemek lazım. Mümkünse çoğumuz geçiriyoruz ve ertesi günü daha kötü geçiriyoruz bu yüzden. E, affedersiniz. Yani uykuyu çok düzenli uyumak lazım. Bu ruh sağlığı açısından kritik bir öneme sahip. Birçok kişi 7 saat uyku çok fazla işte ömrün üçte biri yatakta uykuda geçiyor falan gibi e, uykuyu aşağılayan yaklaşımlarla güya hayatı üretkenliği yücelten yaklaşımlarla uykuyu e, hor görürler. Öyle değil. Yani vücudumuzun sıhhatle işlemesi için öncelikle çok düzenli bir uyku e, ritmi gerekir. Öyle ki biz bazı hastalarımızı neredeyse sadece uyku ritmini düzenleyerek tedavi ediyoruz. E, bugün bir de gördüğüm bir hastanın e, tedavisine sadece müdahale olarak bir saat uykusunu azaltması önerisinde bulundum. Diğer ilaçları vesaire sabitti. Hasta çok kötü giden e, bir tabloya sahipken şimdi gayet iyi gidiyor ve sadece uyku değişiklikleriyle e, tedavi önemli oranda götürülebilir hale gelmiş vaziyette. Şimdi e, uykunun dışında ne var? Zararlı maddeleri kullanmamak lazım. Yani alkol, esrar, e, eroin veya başka maddelerde ruh sağlığımızı ciddi anlamda sarsıyor. Onlardan uzak kalmak lazım. Spor yapmak ruh sağlığımızı ciddi anlamda koruyabilecek bir şey. Ama orada abartmamak gerekir. Günde 20 dakika yürüyüşün bile ruh sağlığını korumaya, özellikle depresyona karşı iyi bir katkı tedavi olduğu gösterildi. Dolayısıyla haftada 140 dakika ya da günde 20 dakika yürüyüş en az önerilebilir. Diğer yandan iyi sosyal ilişkiler, yani çevremizle toplumsal ilişkiler, Ailemizle, akrabalarımızla kuracağımız düzgün ilişkiler ve çevremizde başka dostlarımızla, arkadaşlarımızla kuracağımız sağlıklı ilişkiler de psikolojik yönden sağlığımıza ciddi katkı sağlıyor. Kişiler arası ilişkileri bu anlamda önemsediğimi tekrar vurgulamak istiyorum. Hani Olmadık çatışmalardan kaçınmak, o az önce en en başta söylediğim dört prensip, dört anlaşmadaki ilkeler, yani söylediğimiz sözlere dikkat etmek, olmadaki yükler yükleyecek şekilde konuşmuyor olmak. Sonra kişiselleştirmeden olayları incelemek, objektif davranabilmek, ve varsaymamak ilişkilerde ve aynı zamanda yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışmakta kişiler arası ilişkilere katkıda bulunuyor. Bunlar psikolojik yönden sağlıklı bir toplum oluşturmanın bireysel bazı yani ferdi olarak bu önlemlere dikkat edelim. Peki toplum birbirisiyle nasıl iyi anlaşacak veya sağlıklı gidecek? Yani toplumun parçaları, içindeki unsurları, çeşitli milletler, çeşitli etnik özelliğe sahip gruplar, çeşitli sosyal grupların birbiriyle iyi geçinmesi lazım. Tıpkı psikososyal bir sağlık göstergesi olarak topluma iyi ilişki kurma olduğu gibi belki Toplumun tümüyle iyi ilişki kurmak da sosyal grupları daha sağlıklı hale getirecek. Genellikle kendisini başkalarına düşmanlık üzerinden tanımlayan e, grupların e, sıhhatli bir biçimde ilişkilerini sürdürmeleri zaman içerisinde mümkün olmayabilir. Yani sürekli siyasal keskinlikler içinde bulunmak, sürekli kendisinin en doğru bir grup olduğunu düşünmek, sürekli mağdur olduğunu düşünmek... Sürekli hor gördüğünü, aşağılandığını düşünmek, hangi siyasal sosyal gruba e, mensupsanız da, hatta gerçekler bir miktar böyle bile olsa hem kendi sağlığınızı hem de toplumun sağlığını tehdit altına alan bir yaklaşım olabilir. Toplumsal bütünleşmeye hizmet etmek lazım. Toplumun e, gelişebilmesi için toplumsal bütünleşmenin sağlanması lazım. Tabi bunun için en önemli şey adalet. Dolayısıyla bu sorudaki çok kapsamlı sorulmuş. Vatandaş, siyasetçi ve kurumlara düşen görev ve sorumluluklar nelerdir deniyor. Vatandaşlara düşen bir kere diğer o unsurları da kendi dışındaki insanları da insan olarak kabul etmek, onlara saygı duymak, değerli bir biçimde muamele etmek, Hz. İsa'nın sözünde olduğu gibi kendisine nasıl muamele edilmesini istiyorsa, diğer insanlara öyle muamele etmek. Vatandaşa düşen en önemli görev bu. Siyasetçilere düşen en önemli görev ne? Bütünleştirici olmak, siyasetçilerin önemli bir kısmı, sürekli kutuplaştırarak siyaset yapıyorlar. Bu da e, ülkede huzursuzluğa neden oluyor, e, itişmeye neden oluyor. Yani bir Kürt kendisini e, Türklerden ayrışmış hissediyor. Bir Alevi kendisini Sünnilerden ayrışmış hissediyor. E, bir e, dindar kendisini toplumun genelinden ayrışmış hissediyor. Bir milliyetçi toplumun genelinden kendisini ayrışmış hissedebiliyor. Bunlar hep çeşitli kutupsallaştırma e, dengeleri içerisinde siyasetin yürüttüğü bir yaklaşım ve siyasiler de yönetmeyi bunun üzerinden başarıyorlar. Yani bölerek yönetmeye çalışıyorlar. Unsurları birbirine düşürerek yönetmeye çalışıyorlar. Bu da eski bir yönetme ilkesi. Tabii çok tehlikeli. Onlar gücü ellerinde tutarlarken bu şekilde unsurları birbirine kırdırarak toplumun sağlığı da ruh sağlığı da ciddi anlamda tehlikeye düşüyor. Dolayısıyla siyasetçiye düşen de bütünleştirici olmak. Güçlü bir toplum, güçlü bir siyasetçinin de var olmasına vesile olur. Bölüp parçaladıktan sonra temin edeceğiniz kuvvetin de, siyasetin de size çok bir fazla faydası olmayacaktır. Diğer konu, kurumlara düşen görevne, Yani ruh sağlığı yerinde olan bir toplum oluşturmak için, psikolojik sağlığı yerinde... Olan bir toplum oluşturmak için kurumların tabi adaletle idare edilmesi gerek. Yani toplumu ayakta tutabilecek en büyük değer adalet duygusu. Bir toplum idaresinde bir tutarlılık varsa e, taraflar uzlaşabilir, yürüyebilir. Eğer o tutarlılık yoksa sürekli herkes haksızlığa uğradığını düşünecektir. Yani haksızlığı bizzat yapanlar bile bir süre sonra bu dengede e, haksızlığa uğrar durumuna gelebilirler. Oysa adalet ilkeleri yeterince gelişmiş bir toplum, aynı zamanda herkesin hukukunu da, haklarını da güvence altına alan bir toplumdur. O nedenle bizler sağcı, solcu, dindar, ateist vs. çeşitli gruplaşmalardan evvel önce adalete inanan insanlar topluluğu olarak yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bunu yaparsak ancak kişisel haklarımız da uzun vadede güvence altında tutabiliriz. Bu nedenle Kurumlara düşen görev de unsurlar arasında ayrıştırma yapmadan toplumu ayakta tutacak adalet ilkesi üzerinde durmaktır. Yani işte o cuma hutbelerinde söylenen ünlü ayet, mealini birebir hatırlamıyorum ama Allah'ın adaleti ne kadar övdüğünü ve insanlar arasında yöneticilere adaletle hükmetmenin önemini hatırlattığı ayetler. Dolayısıyla bir toplum adaletle yönetilirse ancak huzur bulacaktır. Kurumlara düşen görev de bu adalet ilkesi çerçevesinde insanlara muamele etmektir. Dolayısıyla özetlemiş olduk. Bireysel sağlığımızı, ruh sağlığımızı nasıl koruyacağımız, vatandaş olarak neler yapacağımız, siyasetçi ve kurumlara da düşen görevlerin neler olduğunu özetlemiş oldum. Belki uzun bir soru cevaptı fakat önemli bir soruydu. Çok teşekkür ediyorum.